18 Kasım Perşembe günü, günlük burç çorumumuz neler bekliyor, nelere dikkat etmeniz lazım? Değerli takipçilerim, abone oluyorsunuz. Emeğe saygı, sizleri seviyorum. Sevgiyle hep kalın inşallah. Duygularınızı dışa vurduğunuz, değerli koçmuşlar, duygularınızı sert bir şekilde dışarı vuracağız özellikle iş yerinizdeki insanların davranışları, size yapılan haksızlıklarla alakalı, Otorite figürünüz daha ön planda olacak ve e, iletişimi kendi doğrultunuza doğru hareket edeceksiniz gün içerisinde. Yalnız bulunduğunuz işinizdeki yöneticilerde aynı enerjide çok fazla sert atışlar e, işinize zarar görmesine sebep olabilir sakin evraklarınızı, dosyalarınızı, hesaplarınızı, projelerinizi adapte olmanızı öneriyorum. İlişki konusunda da uzun süredir bitirmeye çalıştığınız ve kurtulamadığınız ve artık bu, e, bu ilişkiden bir şey olmaz dediğiniz ilişki doğru adımla size konuşma evresi yaratacak. E, o yüzden acele karar vermeyin diyorum. Değerli boğabuçları kime ne anlattığınıza dikkat edin. Kime nasıl güvendiğinizde iş çevrenizdeki insanlara kalbinizi nasıl açtıysanız karşı taraftaki insanların gerçek kalbiyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve iş yerinizde bu tarz tartışmalara açık bir gün olacak. O yüzden sırlarınız açığa çıkabilir. Sırlarınızdan zarar görebilirsiniz. Kime ne dediğinize dikkat edin. Büyük bir e, iş yatırımı düşüncesi içerisindeyseniz de bunun için öğleden sonra çok olumlu güzel imzalar atılacak. Yalnız yurt dışı yolu olanlar için yol yolculuk düşüncesi olan ve devamlı yollarla alakalı planlar yapan bu aburçlar için ufak tefek aksilikleri olabilir. Yalnız ilişkide en çok bu ara hareket konuşma, kendinizi anlatma ifadeniz daha yoğun olacak. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek. Değerli İzler Burcu, özellikle enerjinizin çok fazla, zihninizin çok fazla hareket edeceği, kendinize hiçbir yere sığdıramayacağınız gün içerisinde her şeyi yapabileceğiniz bir enerji sizi bekliyor. Harcamanızla alakalı abartılara dikkat edeceksiniz. İş hayatınızda yeni anlaşmalar, yeni beklediğiniz konular size böyle değişken bir enerji yetebilir. Bunlara dikkat edelim. Sevgiliyle sevgili ilişkin yani özel hayat ilişkinizde de Ukala tavrınız karşı tarafı incitebilir e, Ve karşı tarafın Söyleyeceği sert bir tav tavır Sizin ilişkinizi bitirmenize se Sebep verebilir Lütfen sizden bir aksilik olsun istemiyorum. Değerli yengeç burçları e, iş hayatınız monoton olması Özellikle hep aynı insanlar Aynı çevrede aynı insanların içerisinde olmak Sizi yormuş olabilir Bu, bu öğleden sonra böyle iş bakayım Yeni iş evreleri düşüncesi içerisinde olabilirsiniz Yeriniz güzeldi böyle bir hata yapmanız için böyle bir hata yapmamanız gerekiyor. Bunun için daha vakit var. Sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Bu ara en çok anne, teyze, kız kardeşle alakalı yaşanacak bazı pürüzler sıkıntı yaratabilir. İlişkide de tartışmalara ve geçmiş konular gündeme, geçmiş ilişkiler gündeme gelip girebilir. Zarar görmeyin. Değerli Aslan burçları, bu ara iş hayatınızdaki yoğunluktan çok insanların yoğun tavırları, disiplinli disiplin disiplinli, disiplinsiz tavırları ve ha, sanki orası milletin çiftliğiymiş gibi herkes yan gelip yatıyormuş gibi evrede e, enerjiler yakalayacaksınız. Hatta bu noktada olmak istemeyebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeceğim, işinizde farklı bir iş konuşması, yerinizin, masanızınla ilgili bazı tekliflere açık olabilir. Bu teklifler size iyi gelecek ve ruhunuzda büyük bir üst, hani sorumluluk heyecanı taşıyacaksınız. Aşk konusunda da bu ara e, sakin kalmak, e, değişken ruhunuz ayak uydurmak istiyorsunuz yalnız şöyle bir şey var ev konusu gündemde olabilir değerli başak burçları e Gündeminizde kendi karakteriniz değil de etrafınızdaki karakterlerin fikirlerine bu ara önem vereceksiniz. İş yerinizdeki insanlara daha yaklaşımlarını sıcak ve sizi böyle çekecek konuşmalar, etkileyici tavırlar. Hatta işi biraz laylaylom yapacağınız gün içerisinde olacak. Çünkü daha öncesinde bir yapmış olduğunuz işler, önünüzde yeni projeler içinde planlamalar var. Planlamaları beklediğiniz işte böyle bir özgür bir ruhunuz size gelecek Aşk hayatınızda olumlu o konuşmalar Olumlu diyaloglar, olumlu haberler ve sizi gerçekten keyifli kılacak. Yalnız kahve ya da sigara tüketiminizi azaltın. Ciğerlerde hassasiyetiniz söz konusu olacak. Değerli terazi bursları, e, bu ara özellikle e, okul arkadaşınız, üniversite aileniz, yakın çevreniz daha ön planda olacak. Yeni bir ev hayali kurma, e, yeni yapmak istediğiniz oluşumlarla ilgili gün içerisinde devamlı bunları böyle tekrar edeceğiniz bir gün olacak. Bu hedeflere erişeceksiniz. Hayallerinizden azla. Asla vazgeçmeyin. İşinizle ilgili de ufak tefek krizler çıksa da e, akşama doğru bunların hepsi çözümlenecek. Yeni iş bakanlar için de güzel haberler, güzel diyaloglar söz konusu. Aşkta belki e, biraz daha sakin yalnız ruhunuzu iyileştirmek isteyebilirsiniz. Ee, özellikle akşam 10'dan sonra kimseyle iletişim yaşamak isteyemeyebilirsiniz. Değerli akrep burçları, alım-satım konusunda bazı gelişmeler söz konusu olacak. Emlakçılarla, satışçılarla alakalı devamlı konuşmalar, yoğun bir tempo, stresli olacak ama sonuç sizin için aydınlık olacak. İş hayatınızda da unuttuğunuz bir evrak ya da unut unutmak ve yapmak istemediğiniz bir evrak devamlı gözünüzün önüne gelecek. Artık bunu yapın. Yoksa bu size ileride sıkıntı yaratabilir. Şimdiden bunu çözün. Yeni iş bekleyenler için de şu an için olumsuz, biraz daha sabırlı olacaksınız ama parayla ilgili beklenmedik bir sevinç yaşayacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Değerli yay burçları, plan yapmayı öğrendiğiniz takdirde planlı tatil, planlı yolculuk, planlı evre size bu hafta planlamayı, perşembe günü size planlamayı öğretecek. O yüzden gideceğiniz seyahatlerin planı, yapacağınız işlerle ilgili çok güzel planlar yapmayı yapacaksınız. Söz verdiğiniz bir yemek var, hep artık bu akşam bu sözü tut ve bu yemeği yiyin diyorum. İlişkinizle alakalı da evlilik teklif edebilir ya da iş ciddiyetle ilgili konuşmalar hayata geçeceği gün içerisinde akşamüstü öğleden sonra 8-6-5 arasında böyle mutlu konuşmalar söz konusu olacak. Ailede belki ka karışanlara bu ilişkiyle ilgili kararsız olanlara dikkat edelim diyorum. Değerli oğullar burçları gözünüzün önünde, gözünüzün önünde olan bitenin farkında değilsiniz işinizle alakalı noktalarınız. Da yönetici değişimi, işteki insanların bazı değişimleri canınızı sıkabilir, ee, olumsuz etkilenebilirsiniz, sıra bana mı geliyor acaba diyerekten. Siz işinizde aynı sistem, aynı kuralla, sorumluluklarınızı, paylaşımlarınızı doğru şekilde yaptığınız sürece bir sıkıntı görmüyorum. Sadece ilişkide biraz kendinizi mutsuz hissediyor olabilir aslında mutlu bir ilişkiniz var ama kendinizi çok fazla işe verdiğiniz için mutsuz hissediyor olabilirsiniz o yüzden böyle yemek yemeden uyuma ruhunuz, biraz dinlenmek isteyebilirsiniz, bol bol kitap okumak isteyebilirsiniz, böyle bir enerjiniz var yalnız kalmak isteyebilirsiniz değerli Kovabursa bireysel olarak kendinizi öne çıkartacağınız bir gün bunu doğru başardığınızda da işinizle ilgili sorunları çözüp daha mutlu olacaksınız. 3-4 gibi keyifle kahvenizi yodurabilirsiniz Hatta öğleden sonra da kendi evrenizde, kendi evrenizdeki planlarınızı hayata geçireceksiniz. Güzel bir akşam yemeği ya da güzel bir kahve, güzel bir kafede oturup sohbet edeceğiniz, hatta yeni alışveriş, yeni planladığınız ayakkabı, ceket, mont gibi kararlar alacaksınız. Biraz bencil ruhunuz olacak ilişkinize, ilişkinize hediye almayı unutmayın. Değerli bu balık burçları. Bu ara iş konunuzla ilgili fikir ayrılığı gündeme gelebilir. Hatta onların bencil ve karakter anlamında doğru olmadıklarını savunabilirsin. İş haksızlıkları yaptıkları ve benim üstüme çok geliyor diyebileceğiniz bir gün içerisinde ben bu her şeyi ben yapıyorum kimse beni anlamıyor diyeceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Özellikle dörde beşe kadar bu temponuz olacak. Erken çıkacaksınız. Kafanızı biraz toparlamak isteyebilir. Enerjinizi düzeltmek isteyebilirsiniz. Yoga meditasyon size iyi gelecek. Lakin Ailede bazı karışık para konuları ve bu para konularından kaynaklı sizin de sorumluluğunuz olan ödemeleri geciktirmeniz biraz ailenizi yıpratabilir. Biraz para disiplininizi ön plana tutmanız gerekiyor diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.